Her dostlar Türkiye'nin tarafsız ana haber karşınızdayız. Ben Özümer Tarıklımazsa tarikover.com Ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. Günün önüne çıkan gelişmeleri sizler için paylaşacağız verdim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tane çıkarırsak. Twitch Tarık Haber TV, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Okutarık Haber, Tiktok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tamrış Tarık Haber, Instagramet Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit Grand Life 708, YouTube Tarık Haber gibi belki Ömer Tarık İlmaz yaptığıyla yayındayız. Ya sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak bir kolay da efendim. Bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Uçkano yayında yayınları Uçkano yayın kanalımız Star kanalı TV'den ulaşarak Bir kere yayındayız, ister dostlarlık ekranı Son olarak Buzkes'te yayındayız efendim. Buzkes kanalımız, Sağol Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz ve ana haber bültenimiz başlıyor. Efendim ilk haberimiz her zaman olduğu gibi borsayla ilgili dolar günü 18.90 ile günü yükselişle kapattı. Euro 21.39 ile günü yükselişle kapattı. Altın ile düşüşle borsa 5.207 ile düşüşle ve bitcoin 25.12 ile günü yükselişle kapattı. Olaylı derbide işaret fişeğini ateşleyen sanık bir anda elimden kaydı ben de anlamadım dedi. İzmir'de Göztebe ile Altay arasında oynanan ve olayların çıktığı derbiye ilişkin gö Göztebe taraftar Mehmet Çakır işaret fişeği ile yaralayan Tuklu sanık Furkan Ersanlı ve Tutsuz 22 sanının yargılamalarına başlandı. Sanık Ersanlı bir anda elimden kaydı ne olduğunu ben de anlamadım dedi. haber ülkenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir şu ekranlardayız ve diğer e, haberimize geçiyoruz. başından final yolunda dev adım geldi. Temsilcimiz deplasmanda kazandı. Eczacıbaşı Danwit CEV Şampiyonlar Ligiç'e çeyrek final ilk maçına deplasmanda Devolopsi 19-25 25-22, 16-25 ve 26-28'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Temsilcimiz Eczacıbaşı Damit Polonya'daki ilk maçı avantajlı kattı. CEV Şampiyonlar Ligiç'e çeyrek final ilk karşılaşmasında ve o birlik birlikli skorla mağlup Eczacıbaşı'dan final yolunda dev adım. Temsilcimiz deplasmanda kazandı. 14 Mart 2023-22-16 Eczacıbaşı Dinabit, Cev Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda dev 19-25-25-22-16-25-26-28 ve lig setlerle 3-1 mağlup etti. Temsilcimiz Eczacıbaşı Dinavik, Polonya'daki ilk maçta avantajı kaptı. Tigerstar, Cev Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Rize Sobu 3, skorla mağlup etti. Setlerde üstünlük kurdu. Maçta üstünlüğü hissettiren Eczacıbaşı, developersi 25, 19, 22, 25, 25, 16 ve 28, 26'lık setlerle geçti. Boskovic 27 sayı ile maçın yıldızı oldu. Rövanş 23 Mart'ta. Eczacıbaşı 23 Mart Perşembe günü Polonya ekibiyle İstanbul'da rövanş oynayacak. Yorum. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret öncesi mezarlıktan Türk bayraklarını sökmüş derdi. Hatay valisi soruşturma başlattı değerli izleyenler. CHP Genel Başak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da ziyaret ettiği mezarlıktaki Türk bayrağı ve Büyükşehir Belediye flamalarının Ankara'dan gelen talimatla söküldüğü iddialarının ardından valilik açıklama yaptı. Valilik mezarlıktaki Türk bayraklarının söküldüğünün tespit edildiğini belirterek Türk bayraklarımız yerlerine asılmıştır. Türk bayraklarımızı söken Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında valimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu ziyareti öncesi, mezarlıktan Türk bayraklarını sökmüşlerdi. Atay Valiliği soruşturma başlattı. 14 Mart 2023 22:15 15 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atay'da ziyaret ettiği mezarlıktaki Türk bayrağı ve Büyükşehir Belediyesi plamalarının Ankara'dan gelen talimatta söküldüğü iddialarının ardından valilik açıklama yaptı. Valilik, mezarlıktaki Türk bayraklarının söküldüğünün tespit edildiğini belirterek Türk bayraklarımız yerlerine asılmıştır. ''Türk bayraklarımızı söken Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır.'' açıklamasını yaptı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'daki ''Millet Buluşması'' programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, ''Buraya gelmeden önce Hatay depreminde hayatlarını kaybeden yurttaşlarımızı ziyaret ettik. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız mezarlığa Türk bayrağı ve Hatay Beşeve bayrağını asmış.'' Ankara'dan talimat gelmiş, bayrakları indirin demişler iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eğer Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlık büyükşehir flamalarıyla süsleniyorsa bu ayıp bir şeydir, sözleriyle tepki gösterirken olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Valilikten açıklama geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Hatay Valiliği, mezarlıktaki Türk bayraklarının söküldüğünün tespit edildiğini belirtti. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın defin işlemleri Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesi tarafından valiliğimizce belirlenen Narlıca bölgesine yapılmıştır. Mezarlığa tarafımızdan prefabrik mescit yapılmış olup sürekli olarak Kur'an-ı Kerim okunmaktadır. Sökülen Türk bayrakları yerlerine asıldı. Sayın Kılıçdaroğlu ziyareti öncesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan Büyükşehir flamaları sökülürken mezarlık alanına tarafımızca asılan Türk bayraklarımızın da söküldüğü tespit edilmiş olup emniyet birimlerimizce olaya müdahale edilerek Türk bayraklarımız yerlerine asılmıştır. Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında soruşturma başlatıldı. Şanlı bayrağımız namusumuzdur. Hiçbir kırlı elin ona uzanmasına müsaade etmeyiz. Ayrıca alana asılı Türk bayraklarımızı söken Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında valiliğiniz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Haynak, Anka. Yorumlar. 500. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Belazoğlu'nun öfkesi dinliyor. Eşim başkasının elini tutmadı. B bizde şeref var sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Beşiktaş taraftarlarının ailesine yönelik tezahüratlarından sonra eşim başkasının elini tutmadı. Annem bağımdan başkasını tanımadı. Bizde şeref fazlasıyla gibi ifadeler kullandığı açıklaması yüzünden. Gündem olan Başakşener hocası Emre Belazoğlu eleştirilere cevap verdi. Belazoğlu hala çok sakin değilim. Benim annem ve eşimi örneklendirdiğim konu aşkta insanların geçmişine nasıl bağlandı? bu bağlantıyı kuramıyorum et. konu geçi demiyor. Eşim başkasının elini tutmadı. Bizde şeref var sözleriyle ilgili açıklama. 14 Mart 2023 21.30. Beşiktaş taraftarlarının ailesine yönelik tezahüratlarından sonra eşim başkasının elini tutmadı. Annem babamdan başkasını tanımadı. Bizde şeref fazlasıyla var gibi ifadeler kullandığı açıklaması yüzünden gündem olan Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu eleştirilere cevap verdi. Belözoğlu, hala çok sakin değilim. Benim annem ve eşimi örneklendirdiğim konu başka insanların geçmişine nasıl bağlandı? Bu bağlantıyı kuramıyorum dedi. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda bir, birlik maçın ardından Gent ile sahasında karşılaşacak Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu maç öncesi açıklama yaptı. Eleştirilere tepki gösterdi. 1. Eşiktaş'a 2, 0 kaybettikleri maçta ailesine yönelik yapılan tezahüratlara ateş büsküren Belözoğlu, yaptığı çıkışta gündem olmuştu. Eşim başkasının elini tutmadı, annem babamdan başkasını tanımadı. Şeref diye gezinenler, bizde şeref fazlasıyla var. Beşiktaşlılar duyarlıdır. Bu yapılan taraftarlık değil, açıklamasından sonra eleştiri alan Belözoğlu, bu konuyla ilgili konuştu. Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları. Tarihimiz için önemli maç. Hem kulübümüz tarihi hem de Adnan Vanuzaj haricindeki diğer oyuncularımızın kariyerinde Avrupa'da çeyrek final yok. Tarihimizin en önemli maçını oynayacağız. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bazı sıkıntılarımız ve sakat oyuncularımız var. Elimizden geldiğince birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için sloganıyla bu maçı hazırlandık. Taraftarımızın, buraya gelecek insanların desteği, sinerjisi, enerjisi ve duasıyla yarın inşallah ülkemize bir çeyrek final getirmek istiyoruz. İlk 3-4 teer alabileceğimizi gösterdik. Bu sezon bence oyuncuların iyi ve önemli işler çıkarıyor. Bir sezon içinde maksimum bir, iki milli takım arası verilir. Ancak bu sezon Dünya Kupası ve deprem felaketi sonrası aralar tüm oyuncuları psikolojik olarak etkiledi. Ancak biz kaybettiğimiz maçlarda dahil olmak üzere oyunumuza sadık kaldık, istediğini yapmaya çalışan bir takımdık. Skorların da geleceğini düşünüyorum. Ligde ilk 3-4 değer alabilecek gücümüz olduğunu herkese gösterdik. Kazanarak yolumuza devam edeceğinize inanıyorum. Hala sakin değilim. Hala çok sakin değilim. Söylediklerimin kızlarım ve hanımımın 20 metre ötesinde anneme ve eşime yapılan hakaretler üzerinden değerlendirilmesi gerekirken kendi annem ve eşim üzerinden söylediğim konuların tüm kadınların geçmişine gelmesini anlamlandıramıyorum. Beşiktaş'ın şerefinle oyna, hakkında kazan mottosu var. Yapılanlar şeref ve hak ile bağdaştırılacak şeyler mi? Bir kadının geçmişinde yaşadıkları onun şerefini veya şerefsizliğini belirleyecek kriter midir? Bunu kabul eden hangi zihniyet saçma sapan değildir? Bu suçlamaları üzerime alınmam. Yakışıksız oluyor. Benim annem ve eşimi örneklendirdiğim konu nasıl insanların geçmişte yaşadıkları ilişkilere bağlandı? Bu bağlantıyı kuramıyorum. Sürecin nasıl buraya geldiğine bir bakın. Yorumlar. 500. haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir. Bu, bu haber, ekranlardayız Bir diğer haberimize geçiyoruz. Okul çıkışı kan gölüne döndü. Dört bir söylenicisini bıçakladı. Aksaray'da Şehit Atıv Akkay Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 4 lise öğrencisi okul çıkışı bir grupla tartıştı. Bıçaklı kavgaya dönen olayda yaralanan 1 artı 4 öğrenci hastaneye kaldırırken kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Okul çıkışı Kangöl'e döndü. 4 lise öğrencisini bıçakladılar. 14 Mart 2023 21:27 Aksaray'da şehit atıp Akay Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 4 lise öğrencisi, okul çıkışı bir grupla tartıştı. Bıçaklı kavgaya dönen olayda yaralanan bir, bir ağır 4 öğrenci hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, saat 16.40 sıralarında Küçük böcek Mahallesi Sanayi Köprüsü altında meydana geldi. Sanayi sitesinde bulunan çırak ve ustalara eğitim veren şehit atı Fakay Mesleki Eğitim Merkezi'nin öğrencileri Yunus S. 18, Emre 18, Fatih 16 ve Derviş S. 16 iddiaya göre okul çıkışında daha önceden tanıdıkları bir grupla karşılaştı. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Dört liseli bıçaklandı. Kavgada Yunus S. bacağından, Emre kolundan, Fatih Ç. göğsünden ve Derviş S. de elinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olan yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Abi bende bir şey yok. Fatih'e bakın. Yerde kanlar içinde yatan Emre Canç'a ekiplere abi bende bir şey yok. Arkadaşım Fatih'e bakın dedi. Bunun üzerine ekipler ilk olarak görsünden yaralanan Fatihçeye müdahale etti. Yaralı 4 öğrenci ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatihçe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olay yerinden kaçan saldırganların kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak DHA. Yorumlar. 500. Ama haber var. bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyorum de korkunç olay meydana geldi. Paraları çalmakla yetinmeyen hırsız, talihsiz kadını felç bıraktı. ABD'de Vietnam'daki ailesiyle görüşmek için birlikte 4300 dolara ATM'den çeken Niong Ronk isimli kadın 20 yaşlarındaki hırsızın hedefi oldu. Parasını aldığı Ronk'u kaçmasına dahi fırsat vermeden kaldırıp yere vurdu. Omurgasında ciddi kırıklar meydana gelen 3 çocuk annesi Ronk'un hayatının geri kalanında Tekerlekli sandalye bağlı olarak yaşayacağı belirtilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde korkunç olarak, paraları çalmakla yetinmeyen hırsız, talihsiz kadını felç bıraktı. 14 Mart 2023-2058 Amerika Birleşik Devletleri'nde, Vietnam'daki ailesiyle görüşmek için biriktirdiği 4300 doları ATM'den çeken Hu isimli kadın, 20'li yaşlardaki hırsızın hedefi oldu parasını aldığı Trong'u kaçmasına dahi fırsat vermeden kaldırıp yere vurdu. Omurgasında ciddi kırıklar meydana gelen 3 çocuk annesi Mengun, hayatının geri kalanında tekerletli sandalyeye bağlı olarak yaşayacağı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Büstün Eyaleti'ne bağlı aynı isimli şehrinde korkunç bir soygun olayı gerçekleşti. ATM'den 4300 dolar çekip alışveriş merkezinin yolunu tutan 44 yaşındaki Nung Trong isimli kadın, yolda bir şahsın saldırısına uğradı. Kaldırıp beton zemine attı. Trong, kendisini takip eden kişiyi fark etse de çok geç kaldı. Saldırgan, mengun parasını almaya çalışırken kaçmaya çalışan kadını arkadan yakalayarak havaya kaldırıp sertçe beton zemine çarptı. Hayat boyu tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayacak. Olayın ardından omurgasında kırıklar meydana gelen üç çocuk annesi Hum Trong, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Ailesini görmek için para biriktiriyormuş. Taliksiz kadın, Vietnam'daki ailesiyle yıllardır görüşmediğini, ailesini görmek için biriktirdiği parayı ATM'den çektikten sonra saldırıya uğradığını söyledi. Polis ekipleri saldırganın kimlik tespiti için çalışma başlatırken olay anına ait kamera görüntülerini yayınladı. Yorumlar 500 Dünyanın en uzun boylu kadın. Ana haber ülkenimiz devam ediyor arkadaşlar. Şu saattir bu ekranlardayız ve haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Kılıçdaroğlu başkanlığının iki önemli hedefi var dedi. Deprem Vudu Atay'ın sınır kıyı kuşaklığında temas sağladan bilet ittifakı Cumhurbaşkanı Dayı Kemal Kılıçdaroğlu Suriyelileri ülkelerine göndermekte kararlı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu başkanının başkanlığının iki önemli hedefi var. Birincisi Suriyelileri vatanlar, vatanlarına kavuşturmak, ikincisi de İran üzerinden kaçak gelenleri İran'a geri göndermek. Suriye'nin misafirlerimizle iki senede vedalaşacağız. Sınırı ise kaçak geçişi Cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında kapatacağım dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığının iki önemli hedefi var. 14 Mart 2023 2057. Depremin vurduğu Hatay'ın sınır köyü Kuşaklı'da temaslarda bulunan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyelileri ülkelerine göndermekte kararlı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığımın iki önemli hedefi var. Birincisi Suriyelileri vatandaşlarına kavuşturmak. İkincisi ise İran üzerinden kaçak gelenleri İran'a geri göndermek. Suriyeli misafirlerimizle iki senede vedalaşacağız. Sınırı ise her türlü kaçak geçişe, Cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında kapatacağım dedi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Atay'ın sınır bölgesinde olan kuşaklı köyüne gelerek sınır güvenliğine ilişkin basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, basın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından sınır güvenliğine ilişkin paylaşımlarda bulundu. Kararlılığımın devam ettiğini milletime söylemek için geldim. Cumhurbaşkanı seçilirse iki önemli hedefinin bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, paylaşımlarında şunları söyledi, sınırın sıfır noktasına geldim. Bir konuda kararlığımın devam ettiğini milletime söylemek için geldim. Cumhurbaşkanlığımın iki önemli hedefi var. Birincisi Suriyelileri vatanlarına kavuşturmak. İkincisi ise İran üzerinden kaçak gelenleri İran'a geri göndermek. Büyük ve uluslararası bir projeyi milletimizin önüne koyacağım. Sokak ve mahallelerimizi sahiplerine geri vermek zorundayız. Ancak bu Necip milletimize de ırkçılık gibi bir leke sürmeyecek biçimde hassas bir şekilde yapmak zorundayız. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Büyük ve uluslararası bir projeyi koyacağım milletimizin önüne. Milletimiz sabretsin. Çalıştığımız programda hem sığınmacı işini çözmek hem de bu süreçte Türkiye için Akdeniz bölgesinde önemli bir siyasal liderlik rolü oluşturmak var. Milletimiz sabretsin, çok kısa sürede bilgilendireceğiz. Sinirin güvenliği ulusal güvenliktir. İkinci meselen her türlü kaçak girişi durdurmak. Bize göre mesele çok basit. Sınırın güvenliği ulusal güvenliktir. Sınır güvenliği egemen bir ulusun en temelde gerekli sorumluluğudur. Sınırını koruyamayan egemen olamaz. Suriyeli misafirlerimizle iki senede vedalaşacağız. Özetle Suriyeli misafirlerimizle iki senede vedalaşacağız. Sınırı ise her türlü kaçak geçişe, Cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında kapatacağım. Taynak ANKA Yorumlar. 500. Bu haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimizde geçiyorlar. Malatya Valiliğinden Saadet Partisi'nin kurduğu aşevinin kaldırmak istendiği iddialarına yalanlama geldi. Malatya Valiliğinden Saadet Partisi'nin kurduğu aşevinin kaldırmasını istediği iddia edildi. Saadet Partisi'nin ilgilenip Temel Karamanmollaoğlu günlük 10.000 kişilik yemek ikram yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma alıyorsunuz sözleriyle tepki gösterirken valilikten iddialar yalanlama geldi. Valilikten yapılan açıklamada Alanda geçici iş yerleri inşa edeceği için aşevi çatıra uygun başka bir alanın taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir. Malatya Valiliğinden Saadet Partisi'nin kurduğu aşevinin kaldırılmak istendiği iddialarını yalanlama. 14 Mart 2023-2010 Malatya Valiliği'nin Saadet Partisi'nin kurduğu aşevinin kaldırılmasını istediği iddia edildi. Saadet Partisi lideri Kemal Karamollaoğlu, günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz sözleriyle tepki gösterirken valilikten iddialara yalanlama geldi. Valilikten yapılan açıklamada alanda geçici işyerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir denildi. Saadet Partisi'nin Malatya'da depremzede vatandaşlar için kurduğu aşevi valilik engeline takıldı. Malatya Valiliğinin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da ziyaret ettiği aşevinin kaldırılmasını istediği iddia edildi. Kılıçdaroğlu ziyaretiyle alakalı olduğunu düşünüyoruz. Saadet Partisi cephesinden tepkiler peş peşe geldi. Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, Alt TV'ye yaptığı açıklamada "Bu talimatın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretiyle alakalı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. "Sabaha kadar müsaade verdiler." Canbay, "Depremin ilk gününden beri görevdeyiz. Günlük 15.000 kişiye kadar yemek ikramı yapabiliyoruz. Malatya'nın eski otobanın bulunduğu alan burası." Bugün saat 14.00 itibariyle vali yardımcısı geldi. 2 saat içerisinde kaldırılmasını, boşaltılmasını istedi. Bizde akşam yemeğinin hazır olmak üzere olduğunu ve yemek dağıtımının devam edeceğini söyledik. Sabaha kadar müsaade verdiler, dedi. Hangi korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? Saadet Pat Patisi lideri Temel Karamollaoğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iktidara seslendi. Karamollaoğlu, partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10.000 kişilik yemek ikramı yapılan aşerimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum, bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin açıklamasında bulundu. Kararı kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Sarp DET Partisi'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi. Malatya'da partimizin destekleriyle kurulan, günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşerimiz, Malatya Valiliği tarafından herhangi bir gerekçe olmaksızın 2 saat içinde kaldırılması Malatya İl Başkanımız Mustafa Camba'ya iletilmiştir. Depremin ilk günlerinden itibaren büyük bir fedakarlık ve gayretle dayanışma içerisinde depremzedelere hizmet veren aşerimizin kapatılması kararını kınıyor ve bu kararı kamuoyunun vicdanına sunuyoruz. Valilikten iddialara yalanlama Açıklamalardan sonra Malatya Valiliğinden iddialara yalanlama geldi. Valilik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, alanda geçici işyerleri inşa edileceği aşevinin kaldırılarak başka bir alana taşınacağını belirtti. Açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu alanda geçici işyerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir denildi. Yorumlar 5 haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık e, bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu. Listeyek 6 sayı dam kapattı. Süper Lig'de oyuncu değerleri güncellendi. Nikola Zanilo 28 milyon euro değeriyle en değerli oyuncu olmaya devam etti. En değerli Türk oyuncusu ise Ferdi Kadıoğlu oldu. Galatasaray'dan 5 oyuncu ilk 10'da yer aldı. Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu. Listeye Galatasaray'dan da vurdu. 14 Mart 2023-2049 Süper Lig'de oyuncu değerleri güncellendi. Nikola Zaniolo 28 milyon euro değeriyle en değerli oyuncu olmaya devam etti. En değerli Türk oyuncu ise Ferdi Kadıoğlu oldu. Galatasaray'dan 5 oyuncu ilk 10'da yer aldı. Transfermarkt, Sport Otosüper Lig'deki futbolcuların değerlerini güncelledi. Galatasaray'ın yeni transferi Nikola Zaniolo, 28 milyon euroluk piyasa değeriyle listeye damga vurdu. Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu, en değerli Türk oyuncu oldu. Aslan damga vurdu. Lider Galatasaray, bu listeye tam anlamıyla bir damga vurdu. Aslan'dan 5 futbolcu ilk 10'da yer aldı. İşte en değerli 20 futbolcu. 20 Edson Fernandes 9 milyon euro Beşiktaş 19 Nathan Redmond 9.5 milyon euro Beşiktaş 18 Victor Baচুai 10 milyon euro Fenerbahçe 17 Miguel Crespo 10 milyon euro Fenerbahçe 16 Mahmut Trezeguet 10.5 milyon euro Trabzonspor 15 Anastasios Pavakasetas 11 milyon euro Trabzonspor 14 Dele Ali 11 milyon euro Beşiktaş. 13 Yusuf Yazıcı 11 milyon euro Trabzonspor. 12 Sancho 11 milyon euro Galatasaray. 11 Arda Güler 11 milyon euro Fenerbahçe. 10 Diego Rossi 12 milyon euro Fenerbahçe. 9 Burcan Çakır 13 milyon euro Trabzonspor. 8 Altay Bayındır 13 milyon euro Fenerbahçe. 7. Kerem Aktürkoğlu 13 milyon euro Galatasaray. Attila Sızalayı 14 milyon euro Fenerbahçe. Lucas Torreira 15 milyon euro Galatasaray. Ferdik 15 milyon euro Fenerbahçe. Victor Nelson 16.5 milyon euro Galatasaray. Mauro Acardi 18 milyon euro Galatasaray. Nikola Zanioğlu 28 milyon euro Galatasaray. Yorumlar. 500. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saat. bu ekranlarda ve diğer haberimize geçiyoruz. Malatya Partisi'nin kurduğu aşevinin kaldırmak istendiği iddialarına yalanlamak geldi. Malatya Valiliği'nin Saadet Partisi'nin kurduğu aşevinin kaldırılmasını istediği iddia edildi. Salih Partisi Lideri Keme, Temel Karamanboğluğlu günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz sözüyle tepki gösterirken valikten iddialara yalanlama geldi. Yani. Valide yapılan açıklamada alanda geçici iş yeri inşa edeceği için aşevi çatıra uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetin devam edecektir dedi. Malatya Valiliğinden Saadet Partisi'nin kurduğu aşevinin kaldırılmak istendiği iddialarına yalanlama. 14 Mart 2023-2010 Malatya Valiliğinin Saadet Partisi'nin kurduğu aşevinin kaldırılmasını istediği iddia edildi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz sözleriyle tepki gösterirken valilikten iddialara yalanlama geldi.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 Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranda sizi daha harika müzikler bekliyor. gerek kalmadı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı resmen açtı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na yeni sistem resmileşti. 2025 yılından itibaren FIFA Kulüpler Dünya Kupası ya 32 takımla oynanacak ve 4 yılda bir düzenlenecek. Avrupa Süper Ligi'ne gerek kalmadı. FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nı resmen açıkladı. 14 Mart 2023-2049 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yeni sistem resmileşti. 2025 yılından itibaren FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 32 dev takımla oynanacak ve 4 yılda bir düzenlenecek. FIFA, Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası için devrim niteliğinde kararlar aldı. Dünya Kupası'nda ülke sayısı 48 ve Kulüpler Dünya Kupası'ndaki takım sayısı ise 32'ye çıkarıldı. 7 takım katılıyordu. Kıtaların şampiyonlarının yer aldığı turnuva 7 takımla oynanıyordu. AFC Şampiyonlar Ligi Şampiyonu, Afrika Şampiyonlar Ligi Şampiyonu, Kuzey Amerika'da düzenlenen Concacaf Şampiyonlar Ligi Şampiyonu, Güney Amerika'da düzenlenen CONMEBOL Libertadores, Okyanus Kıtası Organizasyonu OFC Şampiyonlar Ligi Şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu ve ev sahibin ülkenin yerel lig şampiyonu olmak üzere 7 takım katılıyordu. En çok kazanan Real Madrid İlk kez 2000 yılında oynanmaya başlanan turnuvada 5 kez şampiyonluk yaşayan Real Madrid, bu kupayı en çok kazanan takım. İspanyol devi bu turnuvayı üst üste 3 kere kazanarak rekor kırmıştı. Yeni sistemde Avrupa'dan 8 takım. Bugün yapılan açıklamaya göre 2021 ile 2024 yılları arasındaki şampiyonlar ligi şampiyonları, katsayı sıralamasına göre 8 Avrupa takımı, Asya kıtasından 4 takım, Afrika kıtasından 4 takım, Güney Amerika kıtasından 6 takım, Avustralya'dan 1 takım, Kuzey ve Orta Amerika'dan 4 takım ve ev sahibi ülkenin takımı katılacak. Bu turnuvada dağıtılacak para hayli yüksek olacak. Katsayıya göre 8 Avrupa takımı. Asya'dan 4 takım. Afrika'dan 4 takım. Güney Amerika'dan 6 takım. Avustralya'dan 1 takım. Ev sahibi ülkenin takımı. Kuzey ve Orta Amerika'dan 4 takım. Yorumlar. 500 ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Akdeniz'de saat 10.35'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afat depremin yerin 4.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bilir. Son dakika Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14 Mart 2023-2013 Son dakika Akdeniz'de saat 19.35 ve 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afat, depremin yerin 4.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. Kahramanmaraş'ta bugün yaşanan peş peşe depremlerin ardından bir haber de Akdeniz'den geldi. Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 4.22 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Afat, saat 19.35 ve meydana gelen depremin yerin 4.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. Kandilli merkez üssü Yunanistan. Kandilli rasathanesi Akdeniz açıklarındaki depremin merkez üssünü Yunanistan olarak duyurdu. Kandilli 20.1 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğünün 5.5 olduğunu belirtti. Yorumlar. 500 ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Dünya Kupası'nda e, devrim niteliğinde kararlar geldi. Takım sayısı ve eleme sistemi değişti. FIFA Dünya Kupası'nın formatında değişiklik yapıldığını açıkladı. Önümüzdeki FIFA 2026 Dünya Kupası 48 takımla uyanacak. Eleme turları son 32 ile başlayacak. 12 grupta 4'er takım bulunacak. İlk ikide yer alan takımlar ile 8 tane en iyi 3. takım gruplardan çıkıştı. Dünya Kupası'nda devrim niteliğinde kararlar. Takım sayısı ve eleme sistemi değişti. 14 Mart 2023-1950. FIFA, Dünya Kupası'nın formatında değişiklik yapıldığını açıkladı. Önümüzdeki FIFA 2026 Dünya Kupası 48 takımla oynanacak. Eleme turları son 32 ile başlayacak. 12 grupta 4 her takım bulunacak. İlk 2 değer alan takımlar ile 8 tane en iyi 3. takım gruplardan çıkacak. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2026 Dünya Kupası için 48 takım önerisinin oy birliği ile kabul edildiği belirtildi. Ceyhan'dan yapılan duyuruya göre, 2026'daki turnuvada gruplar 4 takımdan oluşacak ve toplam 12 grupta maçlar oynanacak. Eleme turu son 32 ile başlayacak. Evlenme turu son 32 turundan başlayacak ve üst tura gruplarda ilk iki sırayı alan takımlarla birlikte en iyi üçüncü olan 8 takım çıkacak. Bu değişikliğin ardından Dünya Kupası'ndaki <gülüyor> sayısı da 64'den 104'e çıkacak. Final tarihi belli oldu. Ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da ortaklaşa düzenlenecek Dünya Kupası'nın finalinin 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağını açıkladı. İşte Dünya Kupası'nın yeni formatı. 16 şehir. 48 takım, 12 grup, 104 maç, yorumlar, 500, Türkiye Tek Yürek kampanyasında büyük fide, söz verilen 115 milyar liralık bağışın 41 milyar liralık kısmı yatırılmadı. 22-50, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Vaft son dakika. Son dakika spor dünya kupasında devrim niteliğinde kararlar. Takım sayısı ve eleme sistemi değişti. Son dakika. Anadolu Efes Real Madrid'i devirdi. Şanlı Akın uçuşlardan. 22 33. Son dakika Rus savaş uçağı Karadeniz üzerinde Amerika Birleşik Devletleri insansız hava aracını düşürdü. 19 57. Son dakika, Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19 kırseçiz. Ekran denli iyice bozdu. Haber, böltemiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatdir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Tekirdağ'da geni öldürüp testereyle de parçalara yılan Kayın Peder'e müebbet hapis istendi. Tekirdağ Şerketköy Ülçesi'ne yaklaşık 2 yıl önce oğlunun işte olduğu esnada gelini Kırgızistan uydukluğu hayat atsızı testereyle parçalara ayıran kayınpeder Fehmi atsızın cezası belli oldu. Kayınpeder atsız çıkartıldığı mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Tekirdağ'da gelini öldürüp testereyle parçalara ayıran kayınpedere müebbet hapis. 14 Mart 2023-1933 Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce oğlunun işte olduğu esnada gelini Kırgızistan Uyruklu Hayat Atsızı testere ile parçalara ayıran kayınpeder Fehne Atsız'ın cezası belli oldu. Kayınpeder Atsız, çıkarıldığı mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına mahkum edildi. 65 yaşındaki Fehne Atsız oğlu evde olmadığı sırada iki çocuk annesi gelini Hayat Atsız ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fehmi elini aldığı bıçakla gelini ayatı bıçakladı. Gelimini testereyle parçalara ayırdı. Gelini evdeki demir testereyle parçalara ayırdıktan sonra kol, bacak ve başını çöp poşetine dolduran kayınpeder Atsız, cesedin bir kısmını evde çöp kovasına bir kısmını da araba bagajına koydu. Fehmi Atsız, geliminin banyoda bulunan vücudunun diğer kısımlarını kesemeden eşi Seher Atsız eve geldi. Müebbet hapis sistemiyle dava açıldı. Koçkocasının gelinini bıçaklayarak öldürdüğünü söylemesi üzerine Seher Atsız'ın durumu komşularına bildirmesi üzerine polise haber verildi. Gözaltına alınan Pelin Atsız, tutuklandıktan sonra Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis isteniyle dava açıldı. Sinirlerine hakim olamadığım için öldürdü. Gelini ayat ile aralarının bozuk olduğunu ifade eden Kayınpeder Atsız, torununa kötü davrandığı için sinirlerine hakim olamadığını belirtti. Kayınpeder Pelin Atsız, torunumun ağlaması nedeniyle ben gelinimi uyardım. O bana ters sözler söyledi. Bana mal, benim çocuklarım sana ne dedi. Ben de sinirlerime hakim olamadım mutfaktan bıçağı aldım, gelininin de arkası dönük banyodaydı. Ben önce bıçakla sırtına vurdum. Can havliyle bana döndü. Ben ikinci darbeyi karnına vurdum. Her iki darbede bıçak fazla girmedi. Sonra gelinin yere düştü, ben de bıçağı boğazına gırtlak kısmına sapladım. Ben halen onun üzerindeyken altında can çekişiyordu. Daha sonra sol tarafına karın boşluğuna bıçağı sapladım. Nefes almayı bıraktıktan sonra öldüğünden emin olunca üzerinden kalktım, dedi. Son anda eşi gördüm. Atsız, daha sonra bir anlık düşünce ile cesedi parçalayıp bir dere kenarına ya da ormanlık alana atıp cesetten kurtulacaktım. Öldürdüğümden de kimseye bahsetmeyecektim. Evdeki takım çantam içindeki testere ile banyoda cesedi kol ve bacaklarını kestim. Evde bulunan çöp poşetine koyup parçaları da otoparkta bulunan arabamın bagajına koydum. Üzerim kana bulandığı için eve gidip üzerimi değiştirdim. Daha sonra yukarı çıkıp gövdeyi de poşete koyarken kapı çaldı ve eşim ile büyük torunum eve geldi. Eşim zaten evdeki kanları gördü, ben de gelinimi öldürdüğünü söyledim. Eşimle karşı komşuya giderek durumu anlattı, komşuların polisi aradı. Ben de polisler gelince teslim oldum. Benim gelinime karşı herhangi bir cinsel saldırı yapmam söz konusu değildir. Gelinim de bu yönde beni şantaj veya farklı şekilde bir durum ile tehdit etmedi. Olay anlık sinirlenmen sonucunda oldu. Cesedi parçalama niyetinde gelinimi öldürdüğünün ortaya çıkmaması içindi. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım dedi. Müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti, vehme atsız hakkında, nitelikli kastan öldürme suçundan dava açıldığını, ancak sanın üzerine atılı suçun, kastan öldürme suçunu oluşturduğunu belirterek, takdiri indirim maddesinin uygulanmasını gerektirir olumlu kanaat uyandıracak davranışı olmadığını karar verip, müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tuzumcu yaşını duygusal bir mesajla kutlamıştı. Kırgızist, tam uyruklu hayat atsız, öldürülmeden önce paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı. İşte 30 yaşıma girdim, zaman ne kadar çabuk geçti. Hayatımın devamı gelecek gibi görünüyordu. Çok fazla zamanım olacaktı. Özetlemeyeceğim, gurupça. Nasıl olduysa öyle oldu. O zaman böyle yapmalısın. Birçok hata yapıldı, gereksiz kelimeler söylendi ama pişman olmayacağım. Neden? Ne doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. O gün kendime soracağım, mutlu musun? Evet, mutluyum. Elbette yanında annem, babam, erkek kardeşim yok ama onları her zaman hatırlıyorum. Nelerim var? Mutluluğum var, neşe oğullarım. Sevildiğim ve beklediğim Seven koca. Bugün düşünmek istiyorum, 30 buna karar vermek istiyorum, şimdi ne olacak? Her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum. Yaşımızın sayılarla değil, ne kadar hissettiğimizle ölçüldüğünü söylüyorlar. Yaşımı seviyorum. Bu artık çılgın bir gençlik değil, yaşlılık da değil. Gencim, güzelim. Her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum. Çünkü 30 yaşında hala başlıyor. Yıllar içinde büyüdüm. Artık her şeye ya da neredeyse her şeye dayanabileceğimi hissediyorum. Güçlü ve yetişkin oldum. Karar vermeyi ve sorumluluk almayı öğrendim. Gerçi ben hala kaldımın derinliklerinde masallara inanan küçük, saf bir kızım. Onlara inanmayı çok istiyorum. Peki ya aşk, aşk? O var, yaşıyor ve yaşıyor ama başka birçok değer var. Sadece onu ilk sıradan çıkardım. Sırada ne var? Bilemiyorum. Güçlü Bilge sadece daha iyi olduğuna inanacağını biliyorum. O zaman 30 yaşın kutlu olsun. 5.55 anneciğim hayat için teşekkürler. Kaynak İHA Yorumlar 500 bu haberimizle birlikte Haber.com ana haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara da tıklayarak bizlere destekleyebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye ile uyanmak diye de iyi akşamlar deriz. Hoşçakalın.